OK <music> Almakta kararsızsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Honor 9 Lite Eğer bir cep telefonuna ihtiyacınız var ve bütçeniz kısıtlıysa ve performansa dayalı bir telefon arıyorsanız kaçırmamanız gereken bir telefon. 18'e 9 geniş ekranıyla 3 GB RAM ile 32 GB dahili hafızası ve hem önünde hem de arkasında 13'e 2 megapiksel çift kamerasıyla arka tarafında bulunan parmak izi okuma özelliği ile ve bu özellikleri destekleyen Kirin 8 çekirdekli 659 işlemci ile birlikte gelen telefon aynı zamanda hem yüz tanıma özelliğine 3000 mAh bataryaya özel ayna tasarımına ve CPU'nun desteklediği turbo özelliği ile birlikte geliyor ve Honor şu garantiyi de vermiş durumda sürekli bir güncelleme içerisinde olacağını belirtmiş. Hem önünde ve hem de arkasında çift kamera bulunduran bu telefon performansıyla birçok oyun ve uygulamada bana kalırsa sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Eğer maddi durumdan kısıtlıysanız ve birçok oyun ve uygulamada ihtiyacınızı görecek bir telefon arıyorsanız kaçırmamanız gereken bir telefon olduğunu belirtmek istiyorum. Sizleri telefonun teknik özellikleriyle baş başa bırakmadan önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Her hafta gerçekleştirmeye çalıştığım çekilişlerde sizleri de görmek istiyorum. Açıklama kısmına ekleyeceğim şartları yerine getirerek her hafta gerçekleştirmiş olacağım çekilişe siz de katılabilirsiniz. Unutmayın bir defa şartları yerine getiriyorsunuz her hafta çekilişe katılıyorsunuz. Bir sonraki aktüel ürünün ilk bakışında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.